Kayıt. Evet değerli öğrenci dostları, öğrenci koştuğu dördüncü dersine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biraz cesaretlenen az önceki hikayede vardı ya, hani Fransa'ya araştırmaya gittiydi. Fransa'da taş ocağında bir işçiye sorduydu, burası cehennem gibi bir yerdeydi. İkincisine ne dediği de e, o hikayede cehennem gibi bir yer ama en azından işim var. Ben bunu mimariye, estetik bir şekilde taşları şakır şukur takır tukur kesiyorum ve mutluluğu yakalıyorum demişti. İşte ikinciden sonra görevlimiz biraz cesaretlenip üçüncü işçiye doğru ilerler ve sorar. Ne yapıyorsun diye sorar. O da der ki görmüyor musun? işçi kollarını gökyüzüne kaldırarak bir katedral yapıyorum. Allah Allah. Bir ibadethane yapıyorum. Yani orada demek ki kullanılacak taşların e, ne amaçla kesildiğini, bitil, biçildiğini yani bir saray ya da bir ibadethane yani görkemli bir bina yaptığını iddia etmiş. O e, adeta e, cehenneme Hayatı dönüştüren taşları cennete götürecek şekilde kalıcı, ebedi bir eser yaptığını, e, bakış açısı işte bu. Bakış açısını değiştirirseniz e, sarayda mısınız yoksa e, lağım faresi gibi lağımda mı geziyorsunuz diye düşünebilir. İnsan böyle. Yani hayat cehennem derseniz cehenneme döner. Aynı bu hikayede olduğu gibi üç işçinin farklı bakış açısında olduğu gibi eğer burası cennet ya da bu taşlarla ben saray yapıyorum derseniz hayatınız saraya döner. Evet bu hikayenin enteresan tarafı her üç işçinin de aynı işi yapıyor olmaları. Görmeyi seçtiğiniz yol sizin tutumunuza bağlıdır. Bugün hava biraz bulutlu mu yoksa biraz güneşli mi? güllerin dikenimi vardır yoksa dikenli dalların gülleri mi bardağın yarısı boş mudur yoksa bardağın yarısı dolu mu yoksa bardak olması gereken iki katı büyüklükte mi seçim size ait cehenneme e, doğru da gidebilirsiniz cennete doğru da gidebilirsiniz sınav süreci de böyle bir şey cehennem gibi bir süreç derseniz bir güzel ananızı ağlatır o süreç yoksa Beni cennetlere ulaştıracak bir platform, bir kamp ya da bir periyot, bir yıl, final yani hasat dönemi olarak meyve toplama zamanı gibi görürseniz de ona göre size bir yol gösterecektir. Evet sevgili öğrenciler ve eğitim dostları, şimdi hedefe ulaşmada başaracağına inanmak ama nasıl konusunu işleyeceğiz? Hepimiz hayatımızda yapmış olduğumuz işlerin başarıyla tamamlanmasını isteriz. Kim bir işin başarısızlıkla sonuçlanmasını isteyebilir ki? Özellikle de sonuçlanmasını istediğimiz durum TYT, AYT, KPSS, YDS, ÜDS gibi bizim için ve ailemiz, çevremiz için bu denli önem taşıyorsa. Ne yapacağız bakalım? KPSS, YDS, LGS, ÜDS gibi sınavlar sadece başarılı olmak için hazırlandığımız sınavlar değildir. Bu sınavlar aynı zamanda gelecekteki yaşam standartlarımızda belirleyen bir aşamadır, bir basamaktır aslında. Bu ara aşamayı iyi sonuçlandırarak bütün hayatımızda başarılı olmayı da bekliyoruz. Tabii ki bunlara ulaşabilmek için de başarıyı hedef olarak belirlememiz ve buna gerçekten güçlü bir şekilde inanmamız gerekiyor. Bazen içimizden bir ses bize bunu başaramayacağımızı fısıldar. Yani itibar suikastçileri ya da nasıl başaramayacağımızı söyleyen o negatif kertenkeleleler. Evet. Kertenkeleleleler dedi. Bakın görüyorsunuz ne kadar negatifler ama biz onlardan daha güçlüyüz. Bunu duyduğumuzda, hissettiğimizde etkilenebiliriz. Çünkü bize çevremizde nasıl başarısız olacağımızı fısıldayan ve nasıl başarısız olacağını gösteren kabiliyet düşmanlarıyla doludur. Ama önemli olan bu etkiyi her zaman pozitif yöne çevirmek, hedefimize ulaşmakta Araç kullanmaktır. Bunun için en güçlü araç eğitim koştuğu, öğrenci koştuğu, sınav koştuğu gibi koştuk hizmetleri. Alın, kullanın, helal hoş olsun. Gelin seansa bu kertenkelelerden kurtulun. Evet, olumsuz ifade ya da durum ne olursa olsun başarılı bir insan olarak bunları değerlendirip hedefe ulaşmak için alternatif, Çözümler üretmeliyiz. Çünkü başarı için gerekli güç, içinizde muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asıl kanda mevcut. O fısıldayan sesin hemen yanı başındadır. Bu gücü harekete geçirmek ise tabii ki sizin elinizde, koçunuzla beraber yapacağınız seansların içinde sürpriz bir halde hediye olarak sizi bekliyor. Kendinize, hedefinize ulaşmayı ne kadar istediğinizi sorun. Çok değil mi? Öyleyse şu egzersizi, ses tonunuzu her defasında da yükselterek tekrarlayın. Eğer içinizdeki motivasyon düşükse, o hedefi isteyip istemediğinizi bilmiyorsanız ya da kısık bir sesle "Başaracağım" diyorsanız bu yeterli değildir. Başaracağım, Başaracağım, Başaracağım, Başaracağım diye gür bir sesle, içinizdeki gücü hissediyorsunuz değil mi? Şimdi tabii ki başarıya ulaşmak sadece bu güçte inanmakla olmayacaktır ama bu bir güzel bir start, bir başlangıç sağlayacaktır. Bunlar bizim başarıya doğru yürümemizi, adımlarımızı atmamızı sağlayan öğelerdir. Başarıya ulaşmak için hedefe doğru yılmadan, vazgeçmeden yürümemiz, adım atmamız gerekecektir. Her adımda, her soruda, her nette hedefimize bir adım bir adım daha da bir adım yaklaşacağız kıymetli öğrenci koçluğu dostları öğrenci koçları ve öğrenciler eğitim dostları öğretmenler ve idareciler ve değerli ebeveynler tam gaz hedefe ulaşıyoruz değil mi hem tam gaz hedefe kitleniyoruz değil mi o zaman beşinci derste görüşmek üzere öğrenci koçları bu derslerde aldığı teknik ve yöntemleri Helale hoş olsun, cömertçe anlatıyorum, sevgiler, selamlar olsun. On numara beş yıldız günlerde tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.